Ok ve yay gibi, en sevdiklerim, Kurşunlar beni, sevşiyor dertlerim Ve tüm günlerim Böyle girecek sök şu kalbimi ay, ay. Yaşamak istiyorum merhamet etmeden Aşacağım ama bunu inan bana ölmeden Güvenemem hiç birine dönmeden Bir gün bunu başaracağım yıldızım sönmeden Fesatlığa gebe kalıyor birçoğu, bugün kardeşi zarın. Hepinizi kazanamazsınız tarafından hiçbir şekilde dostluğu. Hepinizin zoruna gidiyor demi. En geriden gelip size geçmem. Yıllarınızı çalıp götüren bu müzikin cüzdanıma para doldurmasını görmek. Hepinizin zoruna gidiyor demi. Sevmediği bir hayatta sürtmek, utanmadan suratıma gülüp sırtıma dönünce gözünüzü kırpmadan delik dişin gelme. Her yerim ok ve yay gibi. Dolaşırken bak her yanım çakal Ben ormanın derinlerindeki bir yalnız kurt kadar Açım başarıya harbe Önüme çıkana derbe Yapıp ilerlerim arkanda kalır cesetleri acınacak halde hepiniz zoruna gidiyor dimi En geriden gelip sizi geçmem Yıllarınızı çalıp götüren bu müziyen cüzdanımı para doldurmasını görmek Hepinizin zoruna gidiyor değil mi? Suratıma gülüp sırtımı dönünce Gözünüzü kırpmadan dedik deşik Kafamda bin tilki dolaşırken bak Her yanım çakal ben ormanın derinlerindeki bir yalnız kurt kadar Açım başarıya harbe Önüme çıkana darbe Yapıp ilerlerim arkamda kalır Cesetleri acınacak İl halde her yerim ok ve yay